Partiye gelecek maymunlar. Diyelim ki bir parti veriyorsunuz. Hepimizin bildiği gibi her partinin olmazsa olmazı maymunlardır. Yeterli sayıda maymun. Şu anda 10 maymununuz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ama siz 18 maymun olsun istiyorsunuz. Çünkü bu şahane bir parti olacak. Peki, 18 maymun olması için kaç maymuna daha ihtiyacınız var? Ben çözmeye çalışmadan önce, isterseniz videoyu duraklatıp siz bir düşünün. Buradaki amaç neydi? Şöyle yazayım. Amaç, 18 maymuna ulaşmak. Şimdi, 18 sayısı hakkında ne biliyoruz? 18 sayısındaki bu 1, yani onlar basamağındaki bir rakamı, sayıda, bir tane 10 olduğunu gösteriyor. 8 rakamı ise, 8 tane 1 var demek. O halde, artı 8 tane 1. Bu, şununla aynı şey. 1 tane 10, 10'dur. 8 tane 1 de 8'dir. Yani 18, 10 artı 8 demek. Başlangıçta 10 maymununuz varsa, ki 10 tane var gerçekten, 18'e ulaşmak için Kaç maymuna daha ihtiyacımız var? Bakın, 10 tane ile başladık. 8 tane daha lazım ki, 18'e ulaşabilelim. İstersek bunun sağlamasını görsel olarak da yapabiliriz. Bakalım. Şu maymunlardan birini kopyalayayım. Şimdi, burada 10 tane maymun var. 18'e ulaşacağız. 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. Kaç maymun daha eklemiş olduk? Yine buradaki 10 maymunla başladık. Kutu içine alıyorum. Bu 10 maymunla başladık. Yani burada 1 adet onluk öbek var. 10 maymunla başladık. Sonra buna 8 maymun daha ekledik. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 maymun vardı. 8 maymun daha ekledik. 8 maymun daha ekledik. Ve 18'e ulaştık. Tekrar edelim. İlk olarak nasıl düşünmüştük? 18 demek 1 tane 10 artı 8 tane 1 demekti. Yani 10 artı 8. 18 maymunlar hazır. Ee? Biz de hazırız. Şahane!